Verilen ifadeleri, sıfırdan büyük veya küçük olmalarına göre sınıflandırın. İlk ifademizde, eksi 1,75 artı 1,25 verilmiş. İlk terim, negatif 1,75 yani eksi 1,75, sıfırın solunda. 1,25 ise sıfırın sağında. Bunu başka bir şekilde de düşünebiliriz. Bu sayının mutlak değeri, bu sayının mutlak değerinden büyük ama bu sayı negatif olduğu için, sonuç da negatif olacak. Bu ifademizin sonucu negatif. Bu yüzden bunun sıfırdan küçük olduğunu söyleyebiliriz. Bakalım bu ifademizde ne diyor? 5,6 eksi 7,6 Yani küçük sayıdan büyük sayıyı çıkarıyoruz. Bu ifademiz de negatif. Bunu da buraya alalım. Çünkü sonuç sıfırdan küçük olacak. Sıradaki ifadede, iki negatif sayıyı çarpacağız. İki negatif sayıyı çarparsak, pozitif bir sonuç elde ederiz. Bu yüzden bunu, sıfırdan büyük seçeneğinin altına alalım. Son ifademizde, negatif bir sayı yine negatif bir sayıya bölünüyor. Negatif bir sayıyı negatif bir sayıyla çarparsak, ya da Negatif bir sayıyı negatif bir sayıya bölersek, sonucun pozitif olacağını biliyoruz. Yani aynı işaretli iki sayıyı birbirine bölersek, ya da birbiriyle çarparsak, pozitif bir değer elde ederiz. Bu işaretlerin, negatif ya da pozitif olması önemli değildir. Ancak verilen iki sayının, işaretleri birbirinden farklıysa, bölün ya da çarpın, sonuç her zaman negatif olacaktır. Sanırım bu sayıların hepsini doğru olarak yerleştirdik. Bakalım. Evet, hepsi doğru. Şimdi başka bir örnek daha yapalım. İfadeleri yine sıfırdan büyük veya küçük olmak üzere sınıflandıracağız. Eksi 0,8 artı 1,2. İlk sayımız negatif. Yani pozitif sayımızdan değer olarak küçük. Bu sıfırın solunda. Bu da, sıfırın sağında kalır. Bunu başka bir şekilde de düşünebiliriz. Yerlerini değiştirecek olursak, 1,2 artı, eksi 0,8 şeklinde de yazabiliriz. Bu da, 1,2 eksi 0,8 demek. 1,2, 0,8'den daha büyük. Sonuç, sıfırdan büyük olacak. Diğer bir ifadede, küçük sayıdan büyük sayıyı çıkarmamız istenmiş. Bu durumda, sonuç sıfırdan küçük olur. Pozitif bir sayıyı, negatif bir sayıyla çarpacağız. İki sayımız var ve, ikisinin de işaretleri birbirinden farklı. Yani bu iki sayıyı çarparsak, sonuç negatif olacak. Bu da sonucun, sıfırdan küçük olduğu anlamına geliyor. Yine negatif bir sayıyı, negatif bir sayıya böleceğiz. Sonucun pozitif olacağını tahmin etmek hiç de zor değil. Bu durumda sonuç sıfırdan büyük olacaktır. O halde bu ifadeyi buraya yerleştirebiliriz.